Arkadaşlar selamlar. Orijinal yayınları problemler fasikülünü aldınız. Şimdi o fasikülde tabii ki çözemediğiniz sorular da var. Çalıştınız, çözemediniz. Olabilir tabii pek tabii bunlar çok normal. Daha sonra gittiniz orijinal yayınlarının uygulamasından çözemediğiniz soruların çözümlerini dinlediniz. Orada bir hocanın sesi size bu soruları anlattı. Peki. Hocaya teşekkür edip çıktınız. Ama yalnız şöyle bir durum var. Bu kitabın içerisinde her bölümün sonlarına doğru bir de orijinalden dinle diye bir kısım var. Hah, i̇şte o kısmın çözümlerini ve biraz da böyle konu desteğini orada sesini duyduğunuz hoca anlatsa mükemmel olmaz mıydı? Valla bence mükemmel olurdu. İşte arkadaşlar o hocayı size buldum getirdim. Ahan da kendisi burada. Arkadaşlar ben SML Hoca. Orijinal yayınları problemler fasikülünün her bölümün sonunda yer alan bir de orijinalden dinle kısımlarının Çözümlerini birlikte yapacağız. Evet. Hazırsanız ilk videomuzun ilk konusu oran orantı. Gelin beraber bu konuyu bir ele alalım. Haydi bakalım. Evet şimdi bir de orijinalden denilmek kısmında ilk konumuz oran orantı dedik ya. İşte oran orantıyla alakalı sana bazı ben önemli taktikler vereyim. Önemli dipnotlar vereyim. Sen o notları mutlaka kitabının bir köşesine al. Şimdi öncelikle. Bu konuda arkadaşlarım dikkat etmemiz gereken şeyler orantının çeşidi. Orantının çeşidi derken hani şey var ya doğru orantı bir de bileşik orantı. Doğru orantı var bir de ters orantı var. Bileşik orantı zaten bu ikisini kavrayabilen öğrenci yapıyor orayı. Ama bu ikisini iyi kavrayabilmen gerekiyor. 1- Doğru orantı 2- Ters orantı. Doğru orantılarda zaten adı üstünde orantı kuracaksınız arkadaşlar ama bu orantılar şu şekilde olacak. Bakın buraya dikkat. İki tane çokluğumuz var. Bu iki çokluktan birisi artarken diğeri de bak kurduğum cümlenin yanlışlığına iyi bakın. Biri artarken öteki de artıyorsa biri azalırken öteki de azalıyorsa bu tarz orantılara doğru orantı denir. Bak bu yanlış bir cümle. Doğrusunu söylüyorum iyi dinle. İki çokluktan bir tanesi artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken öteki de aynı oranda azalıyorsa o halde bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır diyeceğiz. Tamam mı? Bakın oran olması önemli. Yoksa bunun ismi orantı olmazdı zaten. Çaktın köfteysen. Pekala. Şimdi bu e, orantıyla doğru orantıyla alakalı. X ve Y eğer doğru orantılıysa. Bakın X ve Y doğru orantılıysa. X bölü Y eşittir bir orantı sabiti. Yani K diyebilirsiniz. K burada bir reel sayı belirtmekte. X bölü Y eşittir K. Ya da sen burada x'i y çarpı k olarak seçebilirsin. Neden bunu biz doğru orantılı diyoruz? Çünkü x artarken y'nin de burada aynı oranda artması lazım ki orantı bozulmasın. Aynı şekilde bu da zaten y'yi karşıya atarak e, işleme soktuğumuz için x artarken tabii ki burada y de aynı oranda artması lazım ki k'mız değişmesin. K'nın ismi orantı sabiti. Bakın adı üstünde ne? Sabit. Sabit olduğu için değişmemesi gerekiyor. Değişmemek için elimizden geleni yaparken de tabii ki burada doğru orantı kurmuş oluyoruz. Pekala bir de bunun yanına ters orantı diyelim. Ters orantı da arkadaşlar az önce kurduğumuz cümlenin biraz benzerini fakat farklı bir versiyonu kuracağız. Nedir? İki tane çokluğumuz olsun. Bu iki çokluk arasında ters orantı olabilmesi için. Çokluklardan birisi, birisinin artarken diğerinin aynı oranda azalması veya biri azalırken ötekinin aynı oranda artması diyorsa. Eğer böyle bir durum varsa işte buna da ters orantı diyoruz o halde arkadaşlar ters orantıyı nasıl kuracağız mesela x ve y ters orantılıysa bu sefer x ile y'nin çarpımını bir orantı sabitine eşitleyeceksin böylelikle x sayısı artarken X değişkeni artarken X parametresi artarken Y aynı oranda azalması gerekiyor ki K değişmesin. Ya da sen burada X'i K bölü Y olarak da tabi ki yazabilirsin. K yine nedir? Orantı sabitidir. Adı üstünde sabit değişmemesi gerekiyor. Değişmemek için çabaladığın takdirde işte bu ters orantıya sahip olmuş oluyorsun. Bileşik orantıda zaten ikisinin birlikte ihtiva eden orantılara da bileşik orantı diyoruz arkadaşlar. Bu konuda bilmen gereken çok önemli olan şeyler bir kere zaten kesirlerle işlemleri çok iyi yapman gerekiyor. Bu 2-2-4. Ters orantılılarda konuyu genel olarak özet, özet, özetlediğim için çok fazla detaya girmiyorum. Bakın ters orantılılarda eğer böyle kafanız kesirlere mesirlere böyle çok karışıyorsa o halde şunu yapın arkadaşlar. Mutlaka ters orantıyı doğru orantıya çevirin. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Eğer bir eee ifade bir çokluk tamam mı? Ee, veya bir para düşünün. Belli bir miktarda para var. Evet. Para para deyince herkes o örneği anlar zaten. Arkadaşlar belli bir miktarda para var. Biz, biz bu parayı paylaşmak istiyoruz. Tamam mı? Bu para paylaşılırken 2 3 ve ile ters orantılı olarak paylaşsın. Ya da önce doğru orantılı paylaştıralım. Doğru orantı paylaştırılıyorsa 2K, 3K, 5K olarak paylaştırılır. Biter. Olay bitti. Peki ters orantılı deseydi o zaman ne yapacaktınız? Ters orantı demiş olsaydı arkadaşlar bakın size bir taktik veriyorum. Bu de yapın tamam mı? Bak şimdi. 2, 3, 5 ile ters orantılı diyor ya. O zaman kesirlerle hiç uğraşmamak adına 2, 3 ve 5'in hemen hemen hemen ortak katını düşünüyorsun. 2, 3 ve 5'in ortak katı 30. En küçük ortak katını düşünmen senin için daha yararlı olur. Niye küçük sayılarla uğraşırsın? Pekala 30'u buldun ya 30'u 2'ye bölüyorsun bu 15 ile doğru orantılıdır diyorsun 30'u 3'e bölüyorsun 10 doğru orantılıdır diyorsun 30'u 5'e bölüyorsun 6 ile doğru orantılıdır diyorsun bitti bak ters orantı diye bir şey kalmadı ortada bütün orantıyı doğru orantıya çevirdin bitti anlaştık dolayısıyla tek bir ifadeyle çalışmak çok çok daha basittir Bunlar da bu şekilde dikkat edin arkadaşlar dediğim gibi oral orantıda dikkat etmen gereken en önemli noktalar bunlar bunun dışındaki kalan yerleri zaten bildiğin matematik işlemleriyle çok rahat bir şekilde halledebilirsin Şimdi hazırsan gel sorularımızı çözmeye seninle beraber başlayalım İlk sorumuza şöyle bakalım Ekranımızda büyüttük gayet net görünüyor çok güzel X bölü X artıya eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre bu ifade bu oran kaçtır diye sorulmuş Ne yapacağız arkadaşlar bu tarz sorularda içler dışlar çarpımı yapacağız Hadi bakalım şöyle biraz renkli kalemler seçelim ya olmaz mı? Bunu da kırmızı seçelim tamam mis. Bak şimdi içler dışlar alıyorum 3x eşittir dedik x artı y oldu x'i bu tarafa fırlattık böylelikle 2x eşittir y mi geldi arkadaşlar çok güzel şimdi ben y gördüğüm yere 2x yazabilirim o halde şurası zaten x'ti x kare y gördüğüm yere 2x yazarsam 2x'in karesi 4x kare gelir daha sonrasında burası zaten x kareydi y gördüğümüz yere 2x yazarsak burası da yine bu sefer eksi 4x kare gelir üst tarafı toplarsanız x kare ile 4x kareyi topladığımız 5x kare geldi Alt tarafta x kareden 4x kareyi çıkardınız. Eksi 3 x kare yaptı. Tabii ki burada x kareleri sadeleştireceğiz. Ve cevap olarak karşımıza eksi 5 bölü 3 çıkacak. Bu bizim cevabımız arkadaşlar. İlk sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk. Ve artık geçiyoruz ikinci sorumuza. Demiş ki a, b, c, d ve k birer gerçel sayı olmak üzere. a bölü b, c bölü d bu da eşit k orantısı veriliyor. İkili orantı iki tane bize oran vermiş. Bu oranlar birbirine eşitlenince orantı olmuş. Pekala. 3a artı 5 bölü 3b artı n'de eşittir k olduğuna göre n değeri kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar çok dikkatli dinleyin. Burada soruları anlatırken de size bazı hatırlatmalarda bulunalım. Şimdi arkadaşlarım şu kısımda ben bu a'yı m ile çarparsam m çarpı a bölü b'yi de m ile çarparsam m bölü m çarpı b. Bu yine orantı sabitine eşit olacaktır. K eşit olacaktır. ve Hatta ve hatta c'yi arkadaşlar ee, N ile çarpalım, Nidenin n'si N çarpı C bölü şurada Nidenin Dsi ile çarpalım, N çarpı d bu da orantı sabit değişiyor olacak. Hatta daha da ilginç bir şey söyleyeyim mi? Şu ikisini toplayın, MA. Şu ikisini topladık, NC bölü şu ikisini toplayın, MB artı ND eşittir arkadaşlar, yine orantı sabitir Hiçbir şekilde bozulmaz. Örnek veriyorum, 1 bölü 2, 3 bölü 6. Bunlar birbirine eşit olan oranlar değil mi? pekala o halde. 3 ile 1'i toplayın 4 2 ile 6'yı toplayın 8 Bak bunlar da birbirine eşit Yani orantı sabiti bozulmuyor arkadaşlar Pay kısımları toplanıp payda kısımları toplanıp Birbirine oranlandığı zaman Yine senin o orantı sabiti dediğin K hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bozulmaya uğramıyor O halde gençler Şuranın notunu alın Ya da öylece kalsın siz notunuzu alın Bakın arkadaşlar burada A ve B 3 ile çarpılmış Yani 3A bölü 3B yapılmış O zaman yan tarafta da C'yi bir şeyle çarpmış 5 yapmış. Alt tarafı D yine ile çarpmış, N ile çarpmış. N'de. de. Aslına bakarsanız yukarıda da o halde yukarıda bir de bunları toplayınca böyle değil ama şöyle toplayınca, şöyle toplayınca yine K'ye eşit olmuş bakın. Demek ki yukarıdaki 5 sayısı aslına bakarsanız N ile C çarpılmış. Bakın şuradaki N sayısıyla ile D sayısı çarpılmış da demek ki yukarıdaki N ile C çarpılmış. N ile C çarpılmış ve 5'e eşit olmuş. Bize ne değeri kaçtır diye soruluyor n değeri nedir biliyor musunuz c'yi karşıya bölüm olarak fırlatın 5 bölü c'nin ta kendisidir Doğru cevap da budur diyebiliriz Geçtim 3'e a b c pozitif tam sayılar arasında Şunu siyah seçmek istiyorum ee, Pozitif tam sayıları sırasıyla 2 5 ve 7 ile orantılıdır Bak sadece orantılıdır diyorsa Doğru orantı vardır bunların arasında Sen ters orantı falan diye yorumlayamazsın bunu Eğer 2 5 ve 7 ile doğru orantılıysa Demek ki a 2 kaymış arkadaşlar b 5 kaymış. C de 7 kaymış. Eğer bunları toplarsanız 70'ten daha küçük olması gerektiğini söylüyor bize. E bunların toplamı 14K yapar. 14K 70'ten daha küçükmüş pekala. C sayısının en büyük değeri soruluyor. C'nin yani 7K'nın en büyük değerini bulabilmek adına K'yi yüksek seçmemiz gerekiyor. E burada K5 olmuş olsaydı 70 eşittir 70 olacaktı ama daha küçük olduğu için K'yi mecburen kaç seçeceğim? Tabii ki 4. K4 olursa sevgili arkadaşlarım 56 70'ten küçük gelir. Doğrudur. O halde C sayısının en büyük değeri sorulmuş. Yani 7K sorulmuştu. K'yı da 4 seçtik. K maksimum 4 diyelim şöyle. Siz de aynı benim gibi yazın. O halde arkadaşlar C maksimum kaçtır? 7 çarpı 4'ten 28'in kendisidir. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. Evet. Umarım e, anlıyorsundur. Bence anlıyorsundur. Soru 4. Birbirini çeviren O1, O2, O3 merkezde 3 çarktan birincisi 5 tur döndüğünde ikincisi 10 tur ve üçüncüsü 6 tur dönmekte çarklardaki toplam diş sayısı 280 olduğuna göre diş sayısı en az olan çarkın diş sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bakın diş sayısı fazlaysa tur sayısı atılan tur sayısı daha azdır. Fazlaysa azdır diye bir cümle kurduğumuza göre Demek ki bunların arasında ters orantı mevcut Haa geldik ters orantıya bak 5 tur dönmüş 10 tur dönmüş 6 tur dönmüş Bunların ortak katı ne? 30 O halde arkadaşlar 5 tur dönen en büyük olan ya Bu 6K tur atmıştır 10 tur dönen ikincisi bu 3K tur atmıştır 6 tur dönen de O3'tü O3 merkeziydi Dolayısıyla 36'ya böldüğünüz bu da 5K tur at atmıştır Bunlar turma atmıştır dedik. 5K diş sayısı vardır. 3K diş sayısı vardır. 5K diş sayısı vardır. Neden böyle dedik arkadaşlar? 5, 10 ve 6'nın ortak katı 30. 30'u 5'e böldüm. 6, 6K dişi var. 30'u 10'a böldüm. 3K dişi var. 36'ya böldüm. 5K dişi var. Anlaşıldı mı? Çarklardaki toplam diş sayısı neymiş? 280. Madem öyle ben bunları toplayayım. Bunlar da diş sayısı zaten. 6, 3 daha 9. 9, 5 daha 14K yapar. 14K eşittir. 280'miş. O zaman K kaçtır gençler? 20'nin ta kendisi. Demiş ki diş sayısı en az olan Diş sayısı en az olan buydu Ne kadar dişlisi, dişlisi var? 3K e, K kaçtı? 20 idi O zaman 3x20'den doğru cevabımız 60 olur Diyebiliriz sevgili gençler Evet Hazırsanız geçelim 5. sorumuza Bir kümeste bulunan horozların sayısı 2,8 ile bakın Horoz var Bunların sayısı 2,8 ile orantılı 2,8K yazdım Tavukların sayısı da 4,2 sayısıyla sevgili arkadaşlarım neymiş? Orantılıymış. Şimdi bunlar kesirli sayılar ya yani kesirli derken ondalıklı sayılar ya. Bunları gelin normal sayılara çevirelim. Gözünüzün yağını yiyeyim ya. Böyle böyle orantım olur ya? Böyle oran mı olur? Bak hemen onunla çarpın 28k'ya 42k deyin. Hatta ve hatta çok büyük sayılar geldi bu seferde. Ne yapalım biliyor musunuz? 7'ye bölelim. Hatta ne 7'si ya? 14'e bölelim. 14'e bölelim 2 k 14'e bölelim 3K diyelim mi? Mis. Horozlar 2K. Tavuklar 3K. Vallahi tadından yenmedi. Kümesinde bulunan tavuk ve horoz sayısının toplamı 78'den azmış. İkisini topla 5K. 5K 78'den azmış arkadaşlar. Horoz sayısı en fazla kaçtır? Horoz sayısının maksimum değeri bulabilmek için K'yı çok seçmem gerekiyor. 5K 78'den küçükse K'nın alabileceği maksimum değer 5K'nın 75 olduğu değerdir. Yani K eşittir 15 olur. K 15 ise... 2 çarpı 15'ten horoz sayısı maksimum 30 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız da 30'dur diyebiliriz. Vallahi çok güzel ilerliyor Geçiyoruz 6. sorumuza. ax, b, y, c, z. Bunların hepsi birbirine eşit ve 1 bölü 3'müş arkadaşlar. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. 2 olduğuna göre a artı b artı c toplamı kaçtır? Bak şimdi. Nedenini sorma. Kendin anlamaya çalış. Ben burayı a ile burayı b ile aha da burayı da c ile genişlettim. Ya niye böyle saçma sapan sayılarla genişlettik? Birini Z, e, y, Z y, Z ile ötekini X, Z ile ötekini X, y ile genişletseydik. Hocam daha mantıklı olmaz mıydı? Belki olabilirdi ama ben bunu tercih ettim güzel kardeşim. Peki neden? Bana bunu sor. Bak şimdi genişletirsen paydası ne olur? Şu kısmın birincisinin A, X olur. İkincisinin paydası B, y olur. Üçüncüsünün paydası cz olur. Ve zaten yukarıda bunların birbirine eşit olduğu söylenmişti. Demek ki paydaları eşit oluyor. Paydaları bu şekilde eşitleyebilirmişim. O halde A ile 1'i çarptınız A, B ile 1'i çarptınız B ve C ile 1'i çarptınız C bölü. Nasıl olsa A, X, B, Y, C, Z hepsi 1 bölü 3 eşit. Demek ki paydamız bizim 1 bölü 3'müş. Ve bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 2'ye. Bizden ne istenmiş? A artı B artı C. Peki burada var mı A artı B artı C? Var. O halde gençler diyoruz ki şunu karşıya atarsak çarpım olarak A artı B artı C'yi buluruz. 2 çarpı 1 bölü doğru cevap 2 bölü 3'ün ta kendisi olacaktı dedik ve 19. sayfamızı bu şekilde bitirdik. Geçelim mi 20. sayfaya? Hadi geçelim. Soru 7. 2x eksiye bölü x artı y 2 bölü 3. x artı 2ye bölü x eksiye eşittir z olduğuna göre z değeri kaçtır? Hadi şurada işler dışlar yapalım. 6 x eksi 3 ye. olan böyle sorularda işlem hatası yapmaktan var ya inanılmaz korkuyorum. Bacaklarım titriyor. 2 x artı 2 ye. Pekala 2x'i bu tarafa attınız. 4x-3y'yi sağ tarafa attınız. 5y oldu mu? Oldu. O halde arkadaşlar gelin burada x'i 5a seçelim. y'yi de 4a seçelim ki her iki taraf 20a'yı versin ve sağlasın. Artık ben şu kısımda x gördüğüm yere 5a, y gördüğüm yere 4a yazacağım. x neydi? 5a yazdım. 5a artı. y'de 4a'ydı. 2 kere 4a, 8a yapar. Bölü x 5a'ydı, y 4a'ydı. Üst taraf 13 A oldu. Alt taraf A oldu. A'lar birbirini götürdü. Bu eleman da zaten kendisi Z'ye eşitmiş. Demek ki Z kaçmış arkadaşlarım. 13'ün ta kendisiymiş. Soru 8. A, B, C birer gerçel sayı. A, A kere B bölü 8. B, C bölü 12. A, C bölü 6. Hepsi birbirine eşit olduğuna göre. A, B, C sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır diye sorulmuş. Bakın şunu şuna bölün. Ne gelir? B'ler gider A bölü C mi gelir? Eşittir. Şunu şuna bölün eşit olmak zorundadır. Ki 4 ile sadeleştirirseniz zaten 2 bölü 3'ün ta kendisi gelir. A bölü C'yi 2 bölü 3 olarak bulduk. Şimdi devam edelim. Şunu şuna bölelim. Burada da C'ler gider ve B bölü A gelir. B bölü A'da arkadaşlarım 12 bölü 6 2'dir. Dolayısıyla 2'ye eşittir. Şimdi burada 2 bölü 1 diyelim mi hatta? Diyelim hadi. Hatta 4 bölü 2 diyelim. Bak şimdi sebebini Sor hadi. Hadi sor sebebini. Hocam neden 4 bölü 2 dedik? 2 olarak kalsaydı ya. Çözemez miydik? E çözerdik de ben böyle daha çok seviyorum. Senin de böyle sevmeni istiyorum. Çünkü böyle daha kolay. Bak. Neden bunu 4 bölü 2 seçtim? Şunun karşısında yazan 2 var ya ona eşit olsun diye. Artık şunu söyleyebilirsiniz. A sayısı 2 ile orantılıdır. B sayısı hemen karşısındaki 4 ile orantılıdır. C sayısı da hemen karşısındaki 3 ile orantılıdır. A2 ile B4 ile C de 3 ile orantılıdır deriz. Zaten bize de bu sorulmuştu. Anlaştık. Devam ediyor. Bak neredeyse sıfır işlem yaptık. Hiçbir şey yapmadık. Şunu şuna böldük. Bunu buna böldük. Bitti. Tamam. Soru 9. A, B, C pozitif sayılardır. A bölü 3, B bölü 4, C bölü 6. Bunlar birbirine eşitmiş. Yani o zaman ben A'yı 3K seçerim. B'yi 4K seçerim. E C'yi de 6K seçerim. Olmaz mı? Vallahi olur. A kare... Yani şunun karesi 9k kare yapar. Eksi b kare şunun karesi 16k kare yapar. Artı c kare şunun karesi 36k kare yapar. Ve bunların toplamına neye eşitmiş? 116'ya mis. 36k kareden 16k kareyi çıkardınız 20k kare. 9 eklediniz 29k kare eşittir. 116 her iki tarafı 29'a bölerseniz k kare eşittir 4 gelir. Demek ki k buradan kaçmış 2 veya veyahut k eşittir. K eşittir. Eksi 2'ymiş. E şimdi ABC pozitif olduğu için gidip de burada K negatif seçmenin anlamı yok. Şu gitti. K kaçmış arkadaşlar? 2. Peki A artı B artı C normal şartlar altında neye eşitti? 3K, 4K, 6K daha 13K'ya eşitti. E ben burada K'yı 2 bulmuşum. Yani bize 13K soruluyor. 13 çarpı 2'den cevabımız 26'nın ta kendisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Sağ üst tarafta. 10. sorumuzla A, B, C ve D Gerçal sayılardır A bölü B C bölü D 4 bölü 3 E eşitmiş Olduğuna göre bu işlemin sonucu nedir diye soruyor Bak A ile C'yi toplayıp B ile D'yi toplayıp oranladığın takdirde Yine orantı sabiti bozulmuyordu Yani 4 bölü 3 eşit oluyordu burası Pekala Burada bakın A bölü B var Burada da şu C bölü D'yi 2 ile genişletmiş Ve çıkarmış e yine ne değişecek? Hiçbir şey değişmeyecek. Gene 4 bölü 3 eşit olacak ve çıkarmış. Hiçbir şey değişmeyecek. O halde bunların çarpımı sorulmuş. 16 bölü 9'un ta kendisidir cevap. Dedik. Bu kadar. Bitti. Bu kadar. Basit. Yani buradaki işlem şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi neydi? A bölü de, C bölü de. burada biraz anlatmak zorundayız ya. Bunu anlatalım yani. Bunu anlatmazsak olmaz. Şimdi ikisi de 4 bölü 3 eşit ya. Ben A bölü B'yi 4 bölü 3 seçelim. Böyle seçeyim. C bölü D'yi de o zaman 8 bölü 6 seçelim. Nasıl olsa 4 bölü 3'e eşit değil mi? Peki. Şimdi iyi dinliyorsun bak. Bu ifade nereden 4 bölü 3 eşit olur tekrardan? A bölü B. Şurada A kaçmış? A'yı 4 seçelim. B'yi 3, C'yi 8, D'yi 6 seçelim. Hiç sıkıntı yok. A kaçmış? 4. Eksi. C D 2 kere 8 16 yapar. B bölü. B kaçtı? 3. Eksi. 2 kere D. 2 kere 6 12 yapar. 4'ten 16'yı çıkar. Eksi 12. 3'ten 12'yi çıkar. Eksi 9 Şunlar gitti mi gitti Her ikisini de 3 ile sadeleştir 3'e böl 4 3'e böl 3 Bak sana yine 4 bölü 3 hiçbir şey fark etmez Yani şunlar aynı sayıla çarpılsın katsayılar ve toplayıp çıkarılsın Yeter Sen direkt 4 bölü 3 diyebilirsin Dolayısıyla cevabımızda 4 bölü 3 çarpı 4 bölü 16 bölü 9 gelmiş bulunuyor Ve devam Soru 11 Bir çiftlikteki 36 koyuna 20 gün yetecek kadar yem vardır. Şimdi her koyunun bir tane yem yediğini düşünelim her gün. Dolayısıyla arkadaşlar toplam 36 çarpı 20 tane yemimiz vardır. Yani yem sayısı 720. 8 gün sonra demiş. 8 gün sonra bu, diyor da yani bunlar 8 gün boyunca aç durmuyorlar yani. Bunları yiyecekler. 20 tane koyun 8 gün boyunca 36 tane koyun. Özür dilerim hemen düzeltiyorum hop 36 tane koyun 8 gün boyunca yemek yedi Bu kadar yemek azaldı Yani arkadaşlar bu da 6 kere 8 48 e, 240 288 tane Yem azaldı Yani ne kadar yemimiz kaldı şundan şunu çıkararak bulalım hadi 0'dan 8 çıkmaz Yana gittin onluk falan filan aldın 2 geldi 11 8 3 geldi 7 2 5 4 oldu 432 tane yem kaldı tamam mı Ve çiftlikteki koyunların 1 bölü 4'ü satılmış e çiftlikte 36 tane koyun vardı. 36'nın 1 bölü 4'ü. 36'yı 4'e böldüm. 9. 9 tanesini sattık. Geriye kaç tane koyun kaldı? 27 tane. 27 koyun kaldı. Ve ne kadar yemimiz var? 432 tane. Peki. Kalan yem çiftlikte kalan koyunlara kaç gün yeter? E madem öyle o zaman demek ki 432'yi artık 27'ye bölme zamanı gelmiştir. Pekala. 43'ün içinde 27 kaç defa? Tabii ki bir defa. Ondan sonra... 43, 27, 16, 16 kalan vardı. 162'nin içerisinde 27 kaç defa? O da 6 defa. Demek ki 16 gün yetecek kadar sevgili arkadaşlarım yem kalmıştır elimizde eldeki koyunlara. Tamam? Soru 12. Aritmetik ortalamaları 16 olan 15 tane sayı var. Şimdi bak, 15 tane sayı varmış. Aritmetik ortalaması da bunların 16. E bunların toplamı nedir? Tabii ki 16 çarpı 15'tir. Tamam. Aritmetik ortalaması sayı adedini çarptık. Aritmetik ortalamaları 24 olan 5 tane sayı ekleniyor. 24 olan 5 tane sayı ekleniyor. Yani toplamları bu kadar mı oluyor artık? Yeni sayılarla beraber tüm sayıların toplamı bu. Buna göre oluşan tüm sayıların aritmetik ortalaması. tabii bu toplam olduğu için bunu neye böleceğiz? Toplam sayı adedini. 15 tane önceden sayı vardı. 5 tane de sonradan geldi. Demek ki ben bunu 20'ye böleceğim. Güzel. 15 kere 16 240 yapar. 24 kere 5'te 120 yapar Bölü 20 dedik üst taraf 360'nın ta kendisi alt tarafta 20 360'ı 20'ye bölerseniz 36 bölü 2'den kaç gelir 18 Demek ki yeni oluşan sayı grubumuzun aritmetik ortalaması 18'miş diyeceğiz sevgili arkadaşlarım Ve dikkat ettiyseniz 20. sayfayı da bitirdik Geçiyoruz 21. sayfamıza 13. sorumuza Birbirinden farklı 3 tane sayının aritmetik ortalaması 15'tir Şimdi 3 tane sayı var. Aritmetik ortalaması 15. O zaman bunların toplamı nedir? 3 kere 15'ten 45'tir. Bu toplamları. Toplam. Pekala. Bu sayılardan en büyüğü diğer ikisinin ortalamasından 18 fazladır. Oo bak çok güzel. Şimdi A sayısı, B sayısı, C sayısı diyelim. Şunların ortalamasına X diyelim. C sayısı da X'ten 18 fazlaymış. Şimdi bunların bu ikisinin A ile B'nin ortalaması X ise A ile B'nin toplamı nedir? Toplamı 2x'tir. E, x artı 18'de c var. O zaman A artı B artı c 45 değil miydi normalde? Evet. O zaman şunların toplamı 45'i verir bize. Yani 3x artı 8 eşittir 45 dedik. 18 özür dilerim. Hemen düzelttim. 18 ya olmadı. Düzgün yazalım. Şurada olmadı. Orayı da düzgün yazalım. x artı 18 3x ile 18'in toplamı eşittir 45'tir dedik. 3x eşittir. 18'i karşıya atarsanız 27 gelir. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 9'muş. Diyor ki bana büyük sayı kaçtır? Ben büyük sayıyı kaç bulmuştum? x artı 18 mi? O zaman büyük sayımız 9 artı 18'den 27'nin ta kendisidir. Evet güzel. Geçtik 14. sorumuza. Sondan bir önceki sorumuz. Bu bölümde 15 tane soru vardı çünkü. Aşağıda raf genişlikleri birbirine eşit olan 4 raftan oluşturulmuş bir kitaplığın görseli verilmiştir. Bakın 4 tane raf var. Kitaplar raflara hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştirildiğine göre yeşil renkte kitabın kalınlığının yani şunun kalınlığının sarının kalınlığına oranı nedir diye sorulmuş. Bak çok dikkatli dinliyorsun. Burada 6 tane yeşil var. 6 tane yeşil kitabın kalınlığı. 5 tane mavi kitabın kalınlığına eşit. O halde ben yeşil kitapların kalınlığına 5K dersem 5K dersem mavi kitapların kalınlığına 6K diyebilirim. Sonuçta çarptığınız zaman 30K eşitir 30K gelir. Mis. Şunların kalınlığı neydi arkadaşlar? 5K'ydı değil mi? Burada kaç tane kitap var? 6 tane. Demek ki bir rafın genişliği 30K. E doğal olarak burası da 30K. Çünkü birbirine eşit 4 tane raftan oluşuyormuş. 30K dediniz. Pekala. Maviler neydi? Onlar da 6 kaydı 6K, 6K, 6K. Kaç yaptı burası? 18K yaptı. Geriye ne kaldı şuraya? 12K mı kaldı? E kaç tane sarı kitaplar? 6 tane. O zaman sen bu 12K'yı 6 tane kitaba bölersen. Her kitabın, her sarı kitabın kalınlığını 2K bulursun. E şimdi neyi sormuştu bize? Yeşil renkli bir kitabın kalınlığının, sarı renkli kitabın kalınlığına oranı. E yeşil renkler 5 kaydı, sarı renklerde de 2 kaydı. O zaman cevabı sen söyle. Buyur. Evet, aferin. 5 bölü 2 bizim cevabımız olacaktı. Evet, arkadaşım. Son sorumuz, son soru. Güzel bir soru, beğendiğim bir soru. Özel yapılmış yeşil ve mavi renkli ipler şekil 1'de zeminden 180 cm yükseklikteki tavana asılmış. Mavi renkli ipin uzunluğu yani şunun uzunluğu yeşil renkli ipin uzunluğunun 2 katıdır. Şimdi o zaman ben şu ipe 2x dersem bu ip x olacaktır. Pekala ipler uç kısımlarına asılan ağırlığın içindeki her 5 kilogramlık ağırlığın sayısı ile orantılı olarak uzamaktadır. Yani mesela... 5 hastıysak, 5 kiloluk hastıysak K kadar e, uzama miktarı olacak. 10 astıysak 2K. 15 hastıysak 3K. 20 hastıysak 4K. Anladın mı? Pekala. Şekil 2'de yeşil ipin uç kısmına 60 kilogramlık. Bak şu 60 kilogrammış. Şuna da 25 kilogramlık asılmış. Şimdi 60'ı hemen 5'e böldüm. Hop ne geldi? 12K. 25'i 5'e böldüm. 5K. Ya bu 12 k kadar uzatır, bu da 5 k kadar uzatır. Bu cismin kendi e, uzunluğu 10 santimetre, bu cismin de kendi uzunluğu 4 santimetreymiş. Buna göre şekil bir ki yeşil ipin ucuna şu asılırsa e, cismin zemine olan en kısa uzaklığı kaç santimetre olur diye sorulmuş. He, şimdi şöyle diyelim, bak şimdi olaya, 104 burada var zaten, 10 santimetre burada var, 114 santimetre. Bak, şurası 114 santimetre. O zaman şuraya ne kalır? 180'den 114'ü çıkarırsın. 66 santimetre kalır. Şimdi şurası 101, burası da 4, 105. O hal arkadaşlarım şu kısma ne kalır? Burası da 180'den 105'i çıkarırsın. 75 santimetre kalır. Çok güzel. Şimdi şu ip x'ti. Bu ip ne kadar uzadı? 12k kadar uzadı. Şu ip 2x'ti. Bu ne kadar uzadı? 5k kadar uzadı. Şimdi arkadaşım ben diyorum ki x artı şuraya sar değil mi sar? x artı 12k x artı 12k eşittir 66 ve 2x artı 5k eşittir 75 dedik. Şimdi gel güzel kardeşim. Şunu 2 ile çarpalım. 2x artı 24k eşittir. 2 kere 66 132. Pekala şimdi hangisinden hangisini çıkaralım? Alttakinden üsttekini çıkaralım. Alttaki ve üstteki dediğimiz şu alttaki şu üstteki. Bundan bunu çıkaralım. 2x'ler gitti zaten 24k'dan 5 k çıkardınız 19k geldi 132'den 75'i çıkaracaksınız 25 artı 32'den 57 geldi O zaman k kaçmış arkadaşlar? 3'müş Çok güzel Şimdi k3 ise Öncelikle İkisi de bulabiliriz buradan tabi X'i de bulalım hadi K3 ise şurası 36 yapmaz mı? 36'yı attınız karşıya x artı 36 eşittir 66 Buradan x kaç gelir arkadaşlar? 30 gelir çok güzel. Şimdi bu yeşil ipin ucuna asılmıştı ya. Yeşil ip nerede? Şurada. Aslında burası kaç santimetreymiş? 30. X'i 30 bulduk çünkü. 105 kilogram diyor. 105'i 5'e böldünüz. Ne kadar uzatır? 21K. 105'i 5'e bölersen 21 gelir. 21K kadar uzatıyor. E, K kaçtı? 3'tü. Yani 3 kere 21'den 63 uzayacak. Bak 63 uzatırsan 30'un üzerine 63 koydun. Hop ne oldu burası? 93 oldu. E bir de bu cismin 7 santimetrelik bir kalınlığı var. Şöyle şurası da 7 cm 93'e 7 daha 100 yapar Bak şurası 100 cm O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar 80 kalır ve bu cismin de Yere en yakın uzaklığı Karşımıza çıkmış olur cevabımız 80 olacaktı Evet arkadaşlar şöyle Sayfalarımıza da uzaktan şöyle bakı verelim. İnşallah senin de sayfaların Böyle dolu dolu olmuştur Sen de benimle beraber aldırdığım notları Ve yaptığım çözümleri defterine Veya kitabına geçirmişsindir ee, güzel şeyler oluyor. Güzel bir içerik bence ee, çözerken de keyif alınıyor. Umarım siz de dinlerken aynı keyif alıyorsunuzdur. Ee, ben kitabın tamamını çözdüğüm için, hani matematik sorularının, problemler sorularının tamamını çözdüğüm için artık şundan eminim ki e, bu kitap güzel. Edinebilirsin, alabilirsin ekstradan e, hani kendi kanalımda da zaten bu videolar yayınlandığı için Ekstradan şunu söyleyebilirim arkadaşlar Burada böyle bir youtube içeriği olması gayet hoş gayet güzel Ekstradan uygulama çözümü de ekstradan pdf çözümü de ekstradan işte bambaşka çözümler de sizlere sunan bir kitap Dolayısıyla bence hani fazlasıyla bizim zamanımızda falan nerede fazlasıyla iyi yani bu Bizim zamanımızda biz bir soruyu çözemezdik de o soruyu biriktirirdik aklımızın bir köşesinde dursun diye ben onları keserdim böyle kitabın içinden çıkarırdım arkadaşlar. O kitabın içinden çıkan soruyu bir hafta boyunca saklardım dosyanın içinde. Kaldı ki ben matematik hocası dershanede veya okulda denk gelecek de hoca boşsa eğer o dosyanın içinden 30-40 tane soruyu çıkaracağım. Hoca 30 40 tane soruyu öyle 10 dakikada falan bana çözmeye çalışacak. Oo ölme şeyim ölme. O zamanlar nerede bizim akıllı telefon yok ki tuşlu telefonlar. Yani masanın altından tık tık tık tık tık, tık mesajlaşıyorduk böyle. Yani tuşlu telefon var. Google desen evde ADSL vardı o zamanlar. Yeni çıkmıştı. Babam sağ olsun almıştı. ADSL dediğin şey zaten 2 GB kotası vardı. Google'a giriyordum, bir şey araştırıyordum. Ulan bir bir video izliyordum, kotanın yarısı bitiyordu zaten. Dolayısıyla bu zamanların kıymetini bilin. Ben, benden size bir abi tavsiyesi bu zamanların kıymetini bilin elinizde bolca olanak varken sonuna kadar kullanın arkadaşlar olanak varsa kullanılmalı bence evet arkadaşlarım videoyu artık sonlandıralım yaklaşık olarak bir yarım saatlik bir video olmuş ee, can sıkan bir derse hakkınızı helal edin ama eğlenceli bir derse beğenebilirsiniz arkadaşlar abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen o que